...hayatımızda kolaylıkların olmasını hepimiz arzu ederiz. Bazen dik yokuşlar, bazen engebeli yollar hayatımızda bize sunulmuş olabilir. O zamanlarda isteriz ki daha kolay, sanki düz yolda gibi gidelim... ...ve bir taraftan da biliriz ki evet, yani o dağın zirvesine doğru, tepesine doğru gideceğiz... ...ve orada buluşacaklarımız bize tat, lezzet ve sunulanlar bize çok büyük mutluluklar verecek. Onun için belki de evet o dağın zirvesine doğru bazen çok emek sarf ederek de olsa gideriz. Fakat bazen hayatın düzlüklerindeyken bile kimisi hayatındaki olayların ve konuların daha zorlaşmasını ve daha zor olduğunda keyif alıp hatta evet ben bir iş yaptım, bir işe yaradım ve yeteneklerimi, gücümü kendime ve başkalarına gösterebildim diyebilmelidir. İşte beni mesela bir tanıdığım vardı orta halli bir şey yaparken bile bir bakardım nefes nefese bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun? Kendine ve bize çok çalıştığını anlatmaya ve ispat etmeye çalışıyor. Birçoğumuz öncelikle kendimizin ve dışarıdaki insanların belki çeşitli onaylamalar için zorlukların geliştirici olduğunu zannederiz. Evet güçlenmek için bazen gerçekten de daha fazla emek vermek, daha ağır yükler kaldırmak gerekebilir. Kaslarımız Ruh kaslarımız ve bedensel kaslarımız bu şekilde güçlenebilir. Fakat illa da bunların zorluklar ya da çeşitli acılar, ızdıraplar şeklinde olması da şart değildir. Biz seçimlerimiz içerisinde kolaylığı, güzelliği ve sevgilinin diliyle bize anlatılmasını da seçebiliriz. Bu sebeple öncelikle ifadelerimizde belki de kullandığımız, Gereklilikler, zorundalıklar, meli malı veya mecburum gibi ifadeler aslında bizleri hayatın içerisinde bazı zorunda olma hallerine doğru götürebilir. Bilin ki hayatınızda herhangi bir zorluk ya da bir dik yokuş, bir ısrar hali varsa içeride inat ettiğiniz bir taraf vardır. Direndiğiniz, direnç gösterdiğiniz tarafı görüp fark ettiğinizde Orada boyun eğebildiğinizde aşırı diklenip de karşı çıkıp itiraz ettiğiniz halin, ki bu bazen bir enerji halinde yatayda olmak, bazen tembellik yapmak, hayatınızın herhangi bir konusunda ilerlemekten kaçınmak ya da bir konuya başlamakta diretmek gibi bir enerji hali olabilir. İşte bu hallerin giderilebilmesi ve sen eğer gerçekten de orada hayatının amacının ne olduğunu, bu dünyada neden olduğunu bilmeyip fark etmeyip yanlış yollara sapıyorsan da ya da durağan bir hale gelmişsen de o zaman zorundalıklarla bir yere gitmek durumunda kalırsın ki bu durumdaki kişilerin çoğunlukla kullandığı ifade zorundayım, mecburum, bu bana gerekli, yapmalıyım, bu mecburiyetler içerisinde kendini yaşamak zorunda bırakır ki bu aslında başka bir türlü esarettir ve bu esaretini kişi. Kırabilmek ya da buradan çıkabilmek için öncelikle ifade ettiklerinin ne olduğunu anlarken bir taraftan diğer taraftan hem bu ifadelerini dönüştürüp bir taraftan da bu kelimeleri neden kullandığının ihtiyacını bilip bunları dönüştürerek aslında zorluk gibi görünen durumları kolaylaştırabilir. Bugün dünyanın çeşitli yerlerine bakın. Özellikle çok savaş çıkan coğrafyalara bakın. Çok fazla deprem olan yerlere bakın. Hayatın çeşitli zorlamalarıyla insanların hareket ettiği yerlere bakın. Bunların bir insanların o bölgelerde yatay bir tekamüle geçtiklerini, yavaş ilerlediklerini, değişim ve dönüşümden kaçtıklarını göreceksiniz. İşte o zaman doğa dahil, hayat dahil ya da dünyadaki çeşitli sosyal olaylar dahil onları bazen zorunda bırakarak bazen göç etmeye, bazen bir halden başka bir hale geçmeye, hareket etmeye ya da duygusal, ruhsal ya da zihinsel olarak ilerlemek zorunda bırakacaktır. Yani bir şekilde aslında dürtüklenmek, iteklenmek zorunda bırakacaktır. Biz insan olarak eğer ya da gelişmeye namzet, ilerlemeye namzet kendimizi eğer görüyorsak, o zaman illa da bir zorlukla, bir korkuyla, bir endişe, bir ödül ya da mükafatla hareket etmek durumunda değil, gerçekten insan olmanın sorumluluğuyla, hayatımızın nereye gittiğini, amacını bilerek, işte o amaca ve hedefe hizmet edebilmek için seçim sorumluluklarımızı alarak, zorunluluklardan ve mecburiyetlerden özgürleşerek, gerçekten yapmamız gerekeni bilerek ilerlemek için adım attığımızda hayatımız kolaylaşacak. Hayatlarımızı kolaylaştırmanın diğer bir anlamı aslında güzelleştirmek için bunu yapacağız. Yani bir yerde güzellik tohumlarını ekeceğiz ki hayatımız kolaylaşırken aslında bir taraftan da gelişerek yapalım. Kimisi de sadece kolaylığa odaklanır. Evet kolaylaştırılır ama bu sefer gelişme de olmayabilir. Onun için hem gelişerek hem ilerleyerek hem de bu güzelliklerle buluştuğumuzda buluştuklarımız bize huzur versin, tat versin ve lezzet versin. Görüşme dileğiyle sevgilerimle.